grafik üzerinde 8 ve 10'u işaretleyin. 8 bize x ekseninde kaç birim gitmemiz gerektiğini gösteriyor. Ve bu artı 8 olduğuna göre, x ekseni üzerinde 8 birim sağa gideceğiz. İkinci sayımız ise 10. Bu da y ekseni üzerinde ne kadar gideceğimizi gösteriyor. Ve bu sayı artı 10 olduğuna göre, y ekseninde 10 birim yukarı çıkacağız. Yukarı doğru. 10 diye gidelim böyle. İşte burası. Başka bir açıdan bakarsak doğrudan burası bizim y eksenimiz. O yüzden burada 10 birim yukarı çıkacağız. Burası da artı 8. Yani x ekseninde sağa doğru gidiyoruz diye düşünebilirsiniz. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 birim sağa doğru ilerledik. 10 birimde yukarı çıkacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 birim yukarı. Burada dikkatli olmamız gerekiyor. Yanlışlıkla sayıların yerlerini karıştırıp 10 birim sağa gidebilir, 8 birim yukarı çıkabilirsiniz. Yani x ve y eksenlerini karıştırabilirsiniz. 8 sayısı size yatay eksende kaç birim ilerleyeceğinizi, 10 ise dikey eksende kaç birim yukarı çıkacağınızı ya da aşağı inceğinizi gösteriyor. Bu örneği tamamladığımıza göre birkaç tane daha yapabiliriz. 6'ya 10 Sayı çiftimizde yine ilk sayı x eksenini, ikinci sayı ise y eksenini temsil ediyor. Ve bu durumda x ekseninde sağa doğru 6 birim ilerleyeceğiz. Buradan 6 birim ve y ekseninde 10 birim yukarı çıkacağız. Buradan da 10 birim yukarı. Hemen bir tane daha yapalım. 5'e 7. Yatay eksende 5 olduğu için, buradan sağa doğru 5 birim ilerliyorum. Dikey eksende, yani y ekseninde ise 7 olduğundan, buradan 7 birim yukarı çıkacağım. Bu tür örneklerde, bu gibi örneklerde, hangi sayının yatay ekseni, hangi sayının dikey ekseni, ya da başka bir deyişle hangisinin x, hangisinin y eksenini temsil ettiğine dikkat etmeniz gerekiyor. Yani sayı çiftine baktığınız zaman, y ekseni 7 olduğundan, 7 birim yukarı çıkacağım. x ekseni için 5 verildiğinden 5 birim sağa doğru ilerleyeceğim ve istenen noktayı bulacağım diyebilmelisiniz. Bu kadar.